Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emrah. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seride karşı karşıyayız. Şu an gördüğünüz gibi Minecraft'tayız. Bundan sonra Minecraft videoları çekeceğim böyle arada. Minecraft'ta başladık. onun dışında Brawl Stars'ı bırakmadım. Ona da devam edeceğim. Minecraft'ta de, oynayacağız biraz. Evet şu an gördüğünüz gibi şu an Skyblock. Tek blok. Tek blokta Skyblock oynayacağız. Sınırsız kaynağımız var. Yani bu blok kırdıkça başka şeyler geliyor. Değiş değişik şeyler geliyor onunla birlikte böyle genişleyeceğiz sonra etrafımızı O şekilde devam edeceğiz Şöyle skinimizi de göstereyim Şöyle bitip Dönmüyor döndü evet Nasıl yani Orada bir Fire yani böyle skinler vardı o bir yerden çöktüm abi biraz değişiklikler yaptım Böyle bir şeyler yaptım neyse artık başlıyoruz Block kırıyoruz abi tamam Odun verdi. Elma güzeldir, elma iyidir. Dur şöyle hafif bir müziğin sesini yükseltelim. Müzik... Şöyle... Tamam. Korkuyorum da böyle... Şakıra gönlüm şu an. Çömer. Çiftli. Şöyle bir şeyimiz olsun, bloğumuz. Çünkü ileride mob gelecek. Bildiğim kadar creeper olsun. Diğerler önümde de creeper geldim ve itirafı patlatıyor ya. O sıkıntı. Evet. Ve bir tane domuz geldi gitti. Şöyle. Ağaç vidyonu güzel güzel. Tuama gerek var mı diye bilmiyorum yani bunu böyle sandıkla vermenin bir manası yok bence. Hafiften genişleyebiliriz gibi. Hatta bir tık e, platformu yukarıdan yapalım abi. Canlı falan geldiğinde şey olsun. Ona göre. Tamam. Şimdi şuraya şöyle çevireceğim Olmadı Tamam şuradan bir destek alalım. Çünkü bir tık yukarı çıkalım bir de. Ya şimdilik böyle bir şey yapalım. Burayı tatlı da yapabiliriz. Önemli değil. Şöyle çevirdim. Tamam. Devam ki. Tamam gravel geldim Direkt gidiyor şu şey Saçma. Ha su ee, Bir crafting table de yapsam olur gibi. ne yapalım ne yapalım hadi hadi yapabilirim mi inanıyorum Şöyle bir tane cıbek birkaç tane şu an buna şu an için gerek yok da bunu yapalım bir de balta tamam işimizi görür <Gülüyor> niye böyle sesler çıkarın ya Tamam Ha aynen şu meşeleri de dikelim abi Şuraları atalım Ha levlatlıyoruz Tamam Şurayı çevirmeyelim şu toprağı? Şu köşe başka kaldı neyse Şunu atalım şunu atalım şunlar şunlar şunlar gitsin Odunları da atalım hatta, tamam Şu an için ihtiyacımız yok Ödürsek falan düşersek aşağı Gitmesinler Şu an taş çağına mı geçtik yoksa emin değilim Karpuz Karpuz geldi 3 tane Kuş ağacı geldi güzel Odun Kuş geldiyse fidan da gelir ha. Seni kurtardım şöyle devam edin Kardeşim vardı gitti aşağı Yapacak bir şey yok Tamam Tamam mı? Atlama aşağı Çiftlik kuracağım Sen Normalde şey yapmam ama oyun gün mi yapacak şey geçtik mi geçmedik mi, emin olamadım. abi. bir şeyler yazdı. O sırada başka bir şeyler giden Maşet inek geldi güzel güzel ineğimiz oldu bir tane. Abicim biraz kenar gitsin. Ha toprağımız zaten tamam. şu kenarlarımızı hafif genişletelim. Şöyle yapalım. Bundan sonra etrafımızı tahtayla genişletelim. Onu da şu şekilde yapacağım. Şöyle yapalım abi. Aynen. Böyle yapalım. O durumumuzu fazla gereksiz harcamayalım. Bu şekilde genişleteceğim. Sonra bu hayvanları da hayvanlar için de bir yer yaparız Orayı da genişletiriz bu şekilde platforma devam ha, Tam yeter lan tamam. Kardeşim az şöyle az yukarılara git buralarda takılma tamam çık abi Garp hmm. bal kaba Güzel Yemeğimiz Aha, havuç geldi güzel Kırıldı Tahta şu şeyler harcamayayım şunları Fazla yok ki şu an şey de yok Şurada bir tane daha yapalım Acaba şu şeyleri önden eksen mi Havuç var Şunları da kullanayım abi. Burayı genişletelim. Yavaştan tarım içine gelelim Suyumuz da geldi. Suyumuz da mi gelmişti? Önce böyle iyi. Şöyle ortadan hizale alırsam şuraya doğru bir şey yapabilirim. Bu tohum falan fazla olmayınca Madem Tamam Bunu yavaş yavaş bir şeyler geldikçe genişleteceğiz yapacağız Hemen atalım al şunları Tamam Oğlum bu şey hala geniş, genişlemedim ya yani. İçime Şunu da alayım Vay oyun geldi tamam Abijim sen de. Abijim sen de yedi. Mm. Yani lan istemiyorum. Örüp durma. Şu balığa bayla. Siyer şey, karpuzi. Mm. Um, işiniz yok mu lan bana bakıp durma? Aha, tavuk Abi, Bu hayvanlara da bir yer yapmak lazım Gündüz olmasını bekleyeceğim biraz Gündüz olsun Bunlara da bir yer ayarlayalım Hatta direkt Bu şeyin karşısına kurayım Böyle dümdüz Yine Hoppa. Yine bir donuz. Hı -hı. Kardeşim şuradan bir gideyim. Niye buraya geliyoruz toplandık zanlamadım ki. Ha biri daha geldi. Aferin aferin. Ben burası toprak değil mi burada tuturum ki. Deri geldi. Niye deri geldi? 30 tane şeyimiz oldu. Şu topraklar fazlalık. Şunlar da salılar. Şurada fazlalık. Işte Geri zekalı tabi Baga girdin öldü Gitti de motoru. o Uçamadı gitti Verip durma ya, başlayacağım git lan Öldüreceğim bir neyse şimdi Topra baltayla şey yapıyorsa Uyuz oldum şu anda ya 1-2-1 karaklı bir tane daha şey birlikte verdim yok o zaten vardı tamam 2 tane tavuk oldu tamam güzel güzel Bunlar harbiden daratma dağıtalım Bu tür tavuk yine düşecek Kuş fidanı verdi güzel, güzel. Ee, Şu fidanları şöyle köşeye etmem en iyisi Şöyle köşe koyalım Bunlar burada kalsın, büyümek zöredir, bunu düşünüyorum. Hop bir koyun daha geldi, güzel. Tamamdır. Oooo, ee, gündüz olacak gibi değil karadır, valla gündüz olacak gibi değil. Ben neyse şu platformu için de halledeyim. Yoksa çıldırtacak mısın hayvanlar benim? Bunu da kullanacağız artık, tamam. Toprak tutarım araya tamamdır. Bu şekilde idare edelim. Tamam. Ee, yine 300 vlort atacağım. Yarım vuru. Şöyle yapayım. Bunlar da iyi yapayım. Yani. Bu kadar fazla sana gerek yok derdi. Fazla oldu burası. 10 vlort açacağım. 1, 2,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 Bu fidanlar da bu hayvanlara olduğu yeri ekmek istiyor. <gülüyor> bu türler <Çıklar> de <da> olmasın. Çekilmiş <gülüyor> bu. Aşağıya attı ama bir salallık yapma lütfen. Sakin. Yanlış şey olduysam biliyorsun. Ne görebileceğim de kürek kırılmıştı. bizim taşçı ana geçerim bari ya. Hı. Hepsini listem zordayım. Hadi. Abi, çok, hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Bir tavuk daha, bir iki diğer tavuğumuz üç daha yumurtak Şöyle. Şöyle Aga be Gitti Yavrum çıkabilirdi Boştu attık, uzayda artık Kendin bakacak, bir şeyler olur Uzay boşuna ya be, nerede ki? Ben gidin lan, Ben gidin lan Ha. Abi bir süre saldım ve geldim derken bir tane çimenli toprak. Bu çimenli toprağı hayvanların yerini şaka şey derken levelde atıyoruz tamam. Güzel güzel. Burada fidanımızı aldık. Şurada havuç büyüdü mü Gidelim gidelim gidelim gidelim. Şuraya bırakacağım. <Gülüyor> Tamamdır Başlıyoruz Geldi mi taşımız Aha gelmiş taş Ne mi çekil şurada. Ve taş devri sonunda be Bir tane iki tane ne olacak? Neyse idare edeceğiz şimdiki Maşrum ya Sen niye varsın dostum? Del dana gibi dövmeyeceğim etrafımı Demirlerimizi sallayalım Kümürümüzü ufakalım Şunları da atalım abi Yolla yolla en yani güzel yani baya bir şeyimiz oldu video acaba havuç bari büyüsün ya yani. az kaldı büyüyecek bu canlıları gitmesi lazım artık hmm. hmm. burayı bu niye var ya bu mod yapınlar hiç bakmadım hmm. ne olayım ki yumurta gördüğüm gibi Aha. bir tane yumurta şimdi de boşluğa atmayacağım Tabii ki de şöyle götürelim Evet boşa gittim. Tamam. tamam çimen yavaş yavaş yayılacak burada bu şekilde güzel bir yer olacak burası Abi ortada ne istiyorsunuz anlamadım ya şöyle açın onu şu Bak genişleteceğim etrafı hepiniz yayılacaksınız zaten. Der verip duruyor. Der onu. zombi. Tamam, tamam, sakin. Ne ne oldu? Şerefsizler öyle izlediniz lan. Bir de demiyor ki bu adama yardım edelim. Adam bizim için uğraşır demiyorlar. Şerefsizler. Şunu salla, şunu da salla. Bunu koyamıyorum. Şunu atabildiğim attım. Şurada bir yerde. Şu hunharca karpuz yerim. Bir dakika. Acaba toma geliyorsunuz mu siz? Ha, tavuklar çekebilirim o zaman herhalde. Şöyle yapayım abi. Şu tavuklar çekelim. Var mı tavuk başka? Şurada bir tane daha var. Gelin abi. Umarım mal gibi düşmezsiniz. Gel gel gel gel. Ooo oh, beyin size da düşecek. evet, evet, evet, evet, evet. Çok güzel. Tamam. Hadi lan. Oğlum üçlü ne yapıyorsunuz siz? Üçlü mü? Manyaklara baktalım. Ha. Hadi içine bakın. Bıraklarla gelmeyin. Benim orayı da lazım. güneşin batmasına daha var da orayı ışıklandırmak lazım. Olmadılar ne ya? Abi başlayacağım. Hadi abi. Çek.